Herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün şöyle farklı bir şey yapacağız. Ankara Anlaşması'yla İngiltere'ye gelen Özgür Barış ile birlikte ortak bir yayın yapacağız. Bu video hem benim kanalımda hem de Özgür Barış Aldemir'in kanalında yayınlanacak. Genel kapsamda bu ilk geldiğimizdeki problemler, sorunlar nedir? Ve bu hastalık bizi nasıl etkiledi? Evet. Bunun gibi konuları ele alıp e, yayınımıza devam edeceğiz. Evet. evet. Alay Bey kardeşim şimdi e, geldik buraya. Ne zaman geldiniz? Hangi, ayın kaçıydı? O zamanlar daha karanlık falan yoktu herhalde. Yani, daha yok. e, biz tabii geleli 3 haftayı geçti. E, karantina yoktu. Birazcık böyle bu konular gündemdeydi. Türkiye'de hiç vaka yoktu. E, zaten havaalanında falan hiçbir problem yaşamadık problemsiz bir şekilde buraya geldik biz. Belki bir hafta sonra falan gelseydik e, ciddi sorunlar olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. E, Birmingham'a geldiniz. Ya mı yani? Biz ilk etapta Stamsted Havalimanı'nda iş yaptık. Zaten oradan buraya da bayağı bulardı. Otobüste geldik. Bir 4 saat falan sürdü sanırım. Hı hı. E, uzunca bir çevreyi görmüş olduk aslında. Evet. E, bizi de 10'unda geldik. İşte bir hafta sonrasında bu uçuşların kapatılması da sonuç oldu. 16'sıydı yanlış hatırlamıyorsam bir hafta sonrasında. Biz geldiğimizde de direkt Birmingham oluştuk. Birmingham'da bize de böyle bir kontrol olmadı. Direkt ilişimizi yaptık. Airbnb evimize yerleştik. Peki siz de Airbnb evine yerleştiniz herhalde Londra'dan sonra, Country'e geldikten sonra? Evet biz de Airbnb evine yerleştik ee, geldiğimizde. Biz tabii Gelmeden önce şunların farkında değildik. Hemen gittik işte bir haftalık falan. Yani bir de ev tuttuk dedik ki şey yapalım. E, hani hemen ev buru geçeriz. <gülüyor> Çok kolay olur diye düşünmüştük ama öyle olmadığını gördük gerçekten. de. Uzata uzata bir hale kaldık. E, artık bundan sonra da uzatmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Ben sizin e, bir bir tane video izledim. Videoda şey diyordunuz. E, işte bir yerle anlaşmak üzereydiniz sanırım. Ee, ama hemen geçemezsiniz diye hem orası hem mevcut kaldığınız yerin kirasını ödemiş olmayalım diye biraz beklemeye aldınız sanırım. Biz de birebir aynısını yaşadık. Ee, biz de bir yer bulduk. E, peşini ödemeyi istediler ama ödediğiniz gibi eve geçemezsiniz dediler. Ondan dolayı biz de hani, bu karantinadan dolayı sokağa çıkma yasağı çıkar e, diye korktuğumuz zaman o zaman sokağa çıkma yasağı yoktu. Biraz bundan dolayı çekindiğimiz için e, biz de bekleyelim dedik. Ve beklemeye aldık. Evet. Bizimkinde e, durum netleşmemişti. Henüz sokağa çıkma yasağı da o zaman da yoktu. Ama ev sahibi de asfas as, bilmiyorum Tüm ev sahiplerimde böyle çok ciddi bir araştırmaya girdiler. O süreç daha devam ederken biz yani henüz bir sorun atmak çok hiçbir şey vermemişken e, onlar araştırmalarını devam ederken biz sokağa çıkma yasağı oldu 24'ünde. Bizim süreç hala tamamlanmamış. Dedik ki arkadaşlar biz de araştırın biz artık böyle yapamayacağız. E, Airbnb eviyle anlaşmak durumunda kaldık. Ee, kötü bir rakam değil, hesapladık hesapladık, aslında ee, ev tutsak belki de 10 aylık masrafları kadar bir ev. Eşya alma derdimiz yok. Biraz küçük işte, benim gördüğünüz gibi ufaklık. Salonda hesa evet. e, gürültü. Bir tane hesapladık, bir artı bir şeklinde. Normalde tutacağımız iki artı bir olacaktı. Ama eşya problemini çözemeyeceğimizi düşündük. Aldık ki haklıyız galiba. E, muhtemelen sizinle ortak olduğunuz WhatsApp gruplarında konuşuluyor. Evet. Ee, eşya problemini çözmek için, araç ayarlanması, satacak kişiler, işte mağazalar kapalı vesaire bir sürü problem var. Ee, doğru karar verdiğimi kendi adıma düşünüyorum. İnşallah hepimiz doğru karar vermiştiriz. Yani evet. durum böyle yani. Hı hı. Ya hemen hemen e, aynı şeyleri yaşıyoruz şu anda. E, biz de, ben de sizin de bizim gibi karar vermiş olmanızı şaşırdım. Dedim, bayağı bir karar ortalıyız herhalde, herhalde falan dedim. E, gerçekten de şu anda bile bir aynı şeyleri yaşıyoruz. Bir de şöyle bir durum yaşadık biz, onu da belirteyim. Yani gelmeyi düşünenler ya da işte burada olanlar, ev, evle alakalı problem yaşayanlar için söylüyorum. Biz mesela şöyle bir ödeme yaptık ve ödemeyi geri alamadık. Ee, sanırım 125 pound gibi bir ödeme yaptık ee, bu emlakçıya. Rezervasyon e, ödemesi adı altında ödedik. Ama sonradan durumlar iyi gitmiyor falan dedik. süreci nasıl e, şey yaparız dedik. Nasıl atlatırız bu süreci dedik. Onlar da herhangi bir şekilde iadesinin olmadığını, birazcık da Hintliydi beyefendi, böyle gıcıklık yaptı diyebilirim. Anlayışlı davranmadı. anlaştı davranmadı. Bir sürecimiz de oldu. O yüzden kesin olmadan, netleştirmeden herhangi bir şekilde kesinlikle rezervasyon ya da bununla da farklı bir isim altında ödeme yapmanızı önemli. Evet, bir anı önermiyoruz. Tamam. Bir de şey var, e, muhtemelen sana da ulaşanlar oluyordur. Senin YouTube kanalında bu konular paylaşanlar yaptığın için bana da ulaşanlar oluyor, mesaj yoluyla. Evet. Aslında bizim aynı, benzer pozisyonunda olan ve Country'de olan bir kişi daha var. E, bunun dışında Country'de olmayan ama buraya gelmeyi düşünen, de işte seyahatinin ilk kısmını tamamlamış Londra'da, başka şehirlerde olup, buraya gelmek isteyenler de var. Ee, hatta işte, bugün ulaştığı arkadaş dedi ki işte biz de girip, e, mecburen AirBn'de evi tutmak istiyoruz. Neler önerirsin filan filan dedi. Ee, Muhtemelen sana da böyle ulaşanlar vardır. Ne diyorsun onlara neler söyle? Şimdi şöyle e, bana bana da bayağı ulaşan oldu. İşte Instagram'dan, Facebook'tan e, kimisi yani kimisi burada kimisi yeni gelmiş kimisi gelmeyi düşünüyor. E, yani önerim şu, şu süreçte Türkiye'de olan bence birazcık beklesin, en azından bu hastalığın geçmesini, bu mevzuların birazcık daha ortadan durulmasını beklesin diye öneriyorum. Ama bu fikri varsa aklında kesinlikle vazgeçmesin. Ondan yana da kesinlikle ben geldiğim için pişman değilim. Bu şeyi kafaya koyduysa bir insan bence devamını getirmeli diye düşünüyorum. Ben de aynı sanatçıyım. Ee, bu sürece yakalandığınız yer e, neresi olduğu önemli değil. Yani Türkiye'de yakalandırsanız Türkiye'de, bizim burada arada bir yerde yakalandırsanız burada. Fark etmiyor. Ama olduğumuz yerde kalmakta fayda var. Ee, ne olursa olsun bir yolunu bulup, uçuşlar kapalı olsa bile buraya mi? Hani BRP kartlarımızın da günü geldi falan diye soranlar oluyor. Ya BRP kartlarınız yanmaz arkadaşlar. Benim kişi, şahsı yanmaz. Ee, yani... En kötüsü o uzatırsınız vizemizi çünkü dünyada olan üstü bir durum, olan şey bir durum var yani tutup da sizin niye gelmedin diyemezsin ki uçuşlar kapalı, nasıl gelsin yani. Dolayısıyla orada bence zamanı geçirmekte fayda var. Kaldı ki buraya gelsemiz bile BNF kartını almaktan başka belki de orası da kapalıdır postane onu bilmiyorum. Almaktan başka da bir şey yapamazsınız yani. Üstüne üstük şimdi Alay Bey de onaylayacaktır. Masraflı bir süreç bizim burada oluşuyor. Evet. Ben bu arada sadece BRP kartımı aldım. Onun dışında ne şu anda ne bir şirket kurdum, ne polis kaydı yaptırdım. Hiçbir şey yaptırmadım şu anda. Zaten birçok yer kapalı. Bakalım şirket e, için bir temaslarda bulunacağım. Belki e, oluşturabiliriz. Bir de dediğiniz gibi bu olay genel bir olay. E, mutlaka bir anlayış gösterileceğini düşünüyorum İngiliz hükümet tarafından. Evet, yani bir sürü paketler falan açıklıyor İngiliz hükümeti. Burada Ankara Anlaşmaları kapsıyor mu kapsamıyor mu? Siz de yardım alıyor musunuz? Soranlar da oluyor. Hayır arkadaşlar, biz yardım planı almıyoruz. Çünkü daha yeni geldik. Bizi kapsayan bir şey yok paketlerin içerisinde. Ama zaten normal şartlar altında da Ankara Anlaşmaları'nın destek almayacağı evet. bir, ne derler, bir yapı oluşturulmuş. zaten destek almayacağımız Öngörüsüyle buraya geldik ama burasının serbest olacağı, şu anda network çalışması yapacağımız, iç zamanlar da bunlar. Onları yapamıyoruz. Bu bize birazcık külfetli oluyor mu? Oluyor. Ee, yapacak bir şey yok. Yani e, gelir gelmez çalışırım ben diye gelmeyi düşünen arkadaşlar çalışamayacaktır ve burada çok daha kötü pozisyonda olacaktır. Onu da söyleyelim. Ya şöyle söyleyeyim, en azından kendi adıma söyleyeyim. Zaten buraya gelmeden önce e, İngiltere'deyken en azından bir ilk 3 ay hatta 4 ay falan iş bulamayacağımızı düşünüyorduk. Planımızı ona göre yapmıştık. Zaten buraya geliyorsun yani benim İngilizcem çok çok iyi değil. Yeterli değil. Yani işimi görüyorum derdimi anlatıyorum ama yine de yetersiz kalıyor benim için. Bir de bunun yanında çevrem sıfır. Çevre oluşturmaya çalışıyorum. Yani bu kapsamda düşündüğüm zaman ilk 3 ay falan ben zaten herhangi bir iş yapabileceğimi düşünmüyorum. O yüzden şu an şokta değilim. Ee, hazırlığımı yapmıştım ona göre. O yüzden hani insanlar da şunu düşünmesin, o orada iş kaynıyor, hemen geldiğim gibi iş bulurum, ederim, geçiririm. Ee, o iş birazcık kolay değil. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, bu bize daha söylüyorum, Koronadan bağımsız söylüyorum bunu. Hemen gelir gelmez iç içe birlikte insanlık değil. Ne kadar ciddi referanslarımız, kariyerimiz olsa da burada belki de nereye belki sıfırdan başlayacağız hayata. Evet bitince korona başlayacak. Bu durumda şöyle bir parantez açıldı. O parantezin kapanmasını bekliyoruz. Ne kadar sürece belli değil. E, İngilizce de koronanın etkileri konusunda neler dersin? Yani nasıl gözlemledin? Ya ben benim gözlemim şöyle. Şimdi her yani her ne kadar bir yani ciddi bir durum söz konusu olsa da ya, yapılan yasaklar bence çok şey değil. Keskin bir yasak değil. Hafifleştirilmiş bir yasak olduğunu düşünüyorum. Çünkü kısa mesafeli alanlarda spor yapmaya falan müsaade ediliyor. Ama gün geçtikçe önlemlerin de arttığını görüyorum. Mesela ilk zamanlarda markete gittim mi hiçbir şey yokmuş gibi elimizi sallayarak gidebiliyorduk. Mesela buradaki işte en büyük perakende zincirlerinden bir tanesi Morrison'a gidiyoruz biz genelde. Orada mesela şimdi mesafeli bir şekilde yerlerde çizgiler falan var. Sırayı beklerken mesafeyi koruyarak sırayı bekliyoruz. Hatta şey sepeti falan tutanlara şey veriyorlar, bez veriyorlar silsinden falan diye bir kadını görevlendirmişler böyle. Aynı şekilde insanlar da kendi işlerinde fazla yaklaşmıyorlar. Birazcık yaklaştığı zaman hemen uyarıyorlar yaklaşma falan şeklinde. Bunun sıra yine ödeme yaparken de o mesafe olayı takip ediliyor. Böyle birazcık görünce insan da psikolojik olarak birazcık şey yapıyor, etkileniyor iste istemez. Ee, bunun yanı sıra maske takma vesaire, bunların da arttığını gözlemliyorum. İlk zamanlarda sadece böyle çekip gözler falan takıyordu e, maskeyi. Şimdi herkes takıyor hemen hemen. Evet, sokaklarda insan da fazla yok. Ben bugün de bir şöyle küçük bir surattım fakirle. Ee, fazla sokaklarda da insan dolaşmıyor yani. Ama orada şöyle bir şey var. Ee, zaten ilk başta da buradaki insanlar çok fazla sokakta dolaşmıyor. Ben birkaç tane video çektim, herkes şey dedi. Sokakta insan yok, herhalde işte evden çıkmıyorlar, koronavirüsten dolayı falan diyorlar ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Zaten e, ilk geldiğimiz gün de bizim zaten dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi buydu. Sokakta kimse yok, çok az, tek tük birilerini görüyorduk. En kalabalık gördüğüm yerde iki aya gitmiştim. Orası bayağı kalabalıktı. Onun dışında böyle e, ciddi anlamda bir kalabalık görmedim. O anlamda biraz sanki şanslıyız yani. Ka Kaunçede olarak, orası bir tenha bir şehir olduğu için. Bir şimdi, okullar falan da kapalı. İşte burası bir üniversite kenti. Herhalde üniversitelerde kapalı. Dolayısıyla o kadar fazla da insan o yüzden olmuyor ama bu virüsün yayılmasına merkez kabul teşkil edecek yer Londra herhalde. Londra ile ilgili bilgim var mı, görüştüğünü kişiler var mı haberleşti? Londra'da samimi bir arkadaşım var. Hatta biz İngiltere'ye gelmemişlikle onun sayesinde oluşmuştu. O şu anda Londra'da. Ya Burada yaşanan şeyleri hemen hemen orada da yaşandığını zaten söylüyor. Ee, McDonald'slar falan şey yapmış, kapatmış. Onu söylediğine göre eskiden sipariş falan alınıyordu. Şimdi tamamen kapatmış. Onu söylediğine göre. Ee, yine mi, şey insanlar birazcık daha şeye yöneldi. Bu evet sipariş veriyorlar genelde. O anlamda da e, kendisi zaman zaman bu anlamda şey çalışıyor. Yani delivery yapıyor. Bazen çok yoğun oluyor. Bazen e, yoğun olmuyor diyor. Yani tam düzenli değil onların, onun da yaptığı bu işler. Ee, yani öyle işte. Peki şey, yani e, geçici bir evdeyiz ama uzun vadeli kiralamaya çalışıyoruz. Biz bunu yaptık şimdi. Ben ilk insan önlediğimizi de yaptım. E, şu, buranın ihtiyaçlarını biz buranın işte küçük minimal çözümler içerisinde dolabımıza sığdırmaya çalışıyoruz. Alışverişimiz yaptık, binanattık. Böyle biraz uzun vadeliymiş gibi bir şeymiş. Aradığın her şeyi bulabiliyor musun marketlerde? Sen nasıl giderdin bu alışverişini elde toplamak için? Yani şöyle ciddi anlamda bir stok yapmıyorum. Ee, yine bir iki, yani ne olursa olsun ne kadar alsam da iki üç günde bir çıkmam şart gibi bir şey. Ee, mutlaka, ben şu anda sadece büyük markete gidiyorum, Morrison'a gidiyorum. Bulamadığım şey, e, salça bulamıyorum. Evet. Benzeri şeyler bulup e, almaya çalışıyorum şu anda. Evet. E, ama duyduğum kadarıyla Türk, e, Türk şeylerinde, Türk bakkallığında falan salça falan varmış koyduğum kadarıyla. Evet. Üstelini. Ben hiç Türk marketine gitmedim. Hı -hı. Bilmiyorum siz bir ara arıyorsunuz, buldunuz mu bilmiyorum ama. Buldum buldum bir tane. Oysa Türk eskiden Türk yeni sahibi Türk değilmiş. Hı -hı. Ee, buldum ama orada birçok marka şeyler bulunuyor. Ama tabii bazı şeyleri orada da eritilir. Makarna filan bulamıyorsun da Buldum buldum Hı -hı. orada da. Evet. Biz de mesela şöyle, bir kere yakaladık makarnayı. Hatta böyle <gülüyor> makarnayı bulduk. Herkes sepette gören herkes nereden aldığını soralım diye soruyorlardı böyle. Ee, makarna aldık birkaç tane. Bir de zaten şey yapamıyorsun, çok fazla alamıyorsun. İkiden fazla alamıyorsun, iki ya da üçten fazla alamıyorsun, ee, uyarıyor. Biz mesela genelde ilk zamanlarda direkt kasiyerden alıp gidiyorduk. Sonradan dedik ki şey otomatik, otomata okuduk çıkalım falan dedik. Okuttuk, uyarım vermeye başladı. Ben sisteme takıldık. Çok fazla al, alamıyorum. Aynen. Süreçten alamadık. Ya onu ben denemedim. E, otomatik, otomatik Yani de orada çoklu denemedim. Onu sunamıyorum da. Şey e, ama birçok bazı ürünlerde söyleyelim. Mesela burada boots var. E, eczaneler zinciri. Orada geçen gün antibakteriyel jel bulduk. E, ...bize kişi başı bir tane vereceklerini söylediler yani. Hmm. Ondan sonra yumurta mesela, yumurtada da çok fazla vermiyorlar. Gerçi yes. aldık temiz. Makarna bulabiliyoruz zaman zaman. Yani şansınıza biraz... ...hala bulunabiliyor. ilk başlarda böyle bir saldırıldı ama şimdi yeni yeni geliyor tabii tedavikçiler... Hmm. ...getiliyor. Onlar artık o kadar tüketilmiyor. Herkes sonu yaptı. Makarna falan da bulun, bulmaya başladı Tabii Türk markaları değil, Türk baktığıma gidemiyoruz uzak bir yerde. Ama... İtalyan makarnaları bilen spagettiler bulunuyor artık yani. Ee, Çağat-tuvalet çağdı konusu vardı mesela. O da bulunuyor yani, onları bir problem görmüyoruz yani. Bu arada makarna, geçen makarna aldım, baktığımızda İtalya yazıyor. Yani biliyorsunuz hastalıkta şu anda İtalya'da inanılmaz derecede evet. tavan yap. <gülüyor> bir bir yere baktım, bir panik yaptım ilk etapta. Sonra baktım, hepsi İtalyan. Yani, yapacak, o, bir şey yapacak, yok, yapacak bir şey yok artık, yiyeceğiz yani. Öyle. <gülüyor> Bir güzel, bir, güzel bir sohbet oldu. Neler eklersin başka, neler konuşabiliriz? Son bir şey ekleyeyim ben. E, marketten aldığı şeyleri eve geldiğimizde bayağı siliyoruz ya da yıkıyoruz. Öyle mi? Sanmayacak şeyleri yıkıyoruz, diğerlerini siliyoruz. Peki yani o, madem oraya geldi gibi oldu böyle, bu psikolojik olarak da bizi etkiliyor yani değil mi? Yani şimdi biz bunu daha önceki videolarda size çocuğun özelinde ben anlatmaya çalıştım ama yani siz eşinle nasıl etkileniyorsunuz? Yani? Sizde çocuk yok. Şöyle, e, ya daha çok dışarı çıktığımız zaman etkileniyoruz biz. E, tedbirler falan olunca, yani insan yaşayınca daha fazla şey yapıyor, görüyor. Haberlerde falan okuyoruz, evet e, vaka sayıları arttı falan. Bu arada mesela İngiltere'deki sayıları falan görüyoruz? ciddi anlamda artıyor. E, evet. Kavitalet'deki de vakalar bayağı artıyor. Bir ara 54, sonra 70 falan şu anda yine de fazladır diye düşünüyorum. Açıklama kısmında bence bunun linkini de bırakalım. Vaka evet. sayılarının olduğunu. Evet. Bu anlamda dışarıya çıktığınızdaki önlemleri gördüğümüzde e, birazcık daha etkileniyoruz. Bir de evde evdeyiz hep. Biraz sıkılıyoruz açıkçası. Şimdi İstanbul'dayken ben çalışıyordum. E, evde çok durmuyordum. Şimdi buraya geldim. Şimdi daha fazla görmeye başladım. <gülüyor> Sesini yapıyoruz aramızda. Evet. Bir de şey var tabii. Şunun tedirginliği var. E, evdeyiz piyasa ne açılacak? Biz ne zaman iş yapacağız? Şimdi herkes ev bul, önce bir ev bul, ev bulman lazım, güzel olur diyor ama yani işte basit bir şey değil yani işte bulmamız lazım. Yani geleceğe yönelik birazcık tedirginlik yok değil açıkçası. Ama evet. e, yapacak da bir şey yok. Ben şöyle söyleyeyim bir de mesela ben İstanbul'dayken her gün top taşımaya biniyordum. E, burada hiç binmedim. Yani virüsten daha uzak olduğumu düşünüyorum bir nevze olsun. Evet, o konuda ben de aynı fikirdeyim. Yani toplu taşıma hiç bilmedik değil. Hiç ev, eve bakmaya giderken bir öğrendik nasıl kullanıldığını. Birkaç gün bin, bilmişliğimiz var. Çok kalabalık değildi Ama o günlerin üzerinden de epey geçti. Yani, karantinaysa biz <gülüyor> onu da atlattık. Çok şükür. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz Türkiye'de bu koronavirme yapılamasaydık bu kadar izole olamazdık. Yani, hepimiz. Yani, evet, kaldıklarımız beklik. var, akrabalarımız var, anamız var, babamız var. Ee, mutlaka ...görmek isterlerdi, son bir dünya gözüyle göreyim diyenler olurdu. Yani böyle şeyler olurdu. Burada şimdi görüntülü böyle paylaşıyoruz, görüşüyoruz ama... iyi izoleyiz. Yani tanıdığımız da yok. İşte bir araya geldik, benimle el sıkışmadık. Yani bu iyi bir izolasyon, kendi adımıza. Ee, ama hani olur yine hafta kadar yine yakalanırız, yakalanırız. Ama dinleyelim, sorunlarımız için yok. Ama yakalanmalı hep... İngiltere'de her ne kadar vakalar çok başlıyorsa şey burada. Yapamayacak en az riskli yerdeyiz diye düşünüyorum. Çok kısa sürdü görüşmemiz. Evet orası birazcık komik <gülüyor> <gülüyor> Evet. Arkadaşlar, yayınımız şimdilik bu kadar. Özgür Barış Aldemir'e teşekkür ediyorum. Ortak yayın yaptığımız için. Şimdilik bu kadar. Bu tarz yayınlarım benim devam edecek. Videoyu beğenme ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.